Selam gamerler, hoş geldiniz Bugün sahipte yeni bir video karşınızda gördüğünüz gibi şu an kanalımızın ee, öyle kısmı üyelik butonu açılmış arkadaşlar buradan katıl diyerek arkadaşlar ayrıcılıkları site görebilirsiniz arkadaşlar şöyle gördüğünüzde mesela aracılığı ben tiktik okuyayım arkadaşlar şimdi örnek size şu rozetler veriliyor Pardon açılsın ayda iki buçuk arkadaşlar fazla pahalı değil sizinle oyun oynama Brawl Stars da moderatör yapılırsanız oyunda arkadaş oluruz arkadaşlar Browse üyelik ee, bu şekilde arkadaşlar gümüş üyeliğe geçelim. Gümüş de arkadaşlar üyelere özel canlı sohbet erişim, videolarda üyelerden bahsetme, üyelere özel videolar. Şimdi üyelere özel canlı sohbet erişim arkadaşlar sizlerin e, sizler arkadaşlar mesela diyelim 100 kişi var yayında. E, mesela biri spamlıyor ama sizin yorumunuz yine de benme tam gözüküyor yani. Ben de işaretli bir şekilde gözüküyor. Videolarda üyelerden bahsetme sizlerin üyelerinizin isimlerini okuyacağım arkadaşlar çekilişlerden alırız. iki defa hazırdır. Mesela hesap çekiliş yaptık. Aldığınız iki defa yazılır. Bronz ödültekilerde yapılır yani. Bronz ne varsa onlar da yapılır. Altın ödül'e gelelim. Abi dur. Şimdi e, çekiyor değil mi kamera? Bir dakika şöyle bir bakayım da. Evet. Şimdi altın ödül'e geldiğimiz zaman da arkadaşlar bronz ödülük ve gümüş ödültekilerde yapılıyor arkadaşlar. Sosyal medyada serde bağlı çıkıyorum yani instagramdan konuşuruz Yine videolara dağır gelmen sizler arkadaşlar yeni videolardan bahsedeceğim Yeni videolar konularını size soruyorum Yine videolara bakarsanız hata var mı diye Bunlara da e, yapabiliriz arkadaşlar Bir İsteyen hatalara bakma edebilir Yeni e, çekilişlerde aldığınız 5 defa yazılır Bu sefer çekiliş aldığınızda kişi 5 defa yazılıyor Şimdi elma suyeliği gelelim Elma suyilik arkadaşlar en iyisi bronz ve gümüş altın ünlüktekiler hepsi yapılıyor. Sizinle video çekiyorlar, çekilişlerde adınız 10 defa yazılıyor. Meraklı ucu kulübünde başkan yardımcısı oluyorsunuz. Ee, bir dakika. Aa. Burada arkadaşlar bir şey eksik. ha Arkadaşlar burada kanal tanıtımı da olacak. Kanal tanımını ben, ben kanal tanıtımını buraya eklerim arkadaşlar. Ee, biraz şimdi eklerim arkadaşlar ve ee, bu videoda zaten eklenmiş olur. Neyse arkadaşlar uyuliklerimiz bu şekilde isteyen arkadaşlar katılabilir. Kendinize bakın görüşürüz. Baba.